Bugün 12 Mart 2023 Pazar. Güneş günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay güne hırslı ve kararlı enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay Boğa burcundaki Uranüs'e karşıt açıda olacak. Güne huzursuz ve stresli enerjilerle başlayabiliriz. Kuşku, şüphe ve kıskançlık gibi duygular sosyal ilişkilerde zorlayıcı olabilir. Özellikle kadın figürlerle olan ilişkilerimizde daha dengeli ve anlayışlı olmalıyız. Bazı ani gelişmeler günlük planlarımızı değiştirebilir. Öğle saatlerinde ise ay balık burcundaki Merkürlü üçgen görünümde olacak çevremizdeki kişilerin duygu ve düşüncelerine karşı daha duyarlı davranabiliriz empati ve anlayış geliştirebiliriz genel olarak zihinsel faaliyetler ve iletişimde rahat ilerleyebilir akşam saatlerinde ise ay balık burcundaki Güneş ve Neptünle üçgen görünümde olacak ruh halimiz daha dengeli olabilir Venüs ve Mars arasındaki uyumlu açılında etkisi devam ediyor Karşı cinste paylaşımlarımız artabilir. Kadın erkek ilişkilerinde zihinsel, duygusal ve tensel uyum ve dengeyi bulabiliriz. Yakın çevremiz ve aile üyeleriyle ilişkilerimiz de destekleyici olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.